Burası Ohri, 1992 yılı Haziran ayında gelmiştik defalarca geldik bir kez daha Ohri'deyiz. Tarihler e, Temmuz ayının e, 20'si, 20 Temmuzları gösteriyor. Sembollerden biri Ohri Çınarı, maalesef 15 yıl önce şuraya içimi çok çok basit Bu bütün bu taraflı yalnızlığı gitti. Ama bu tarafını çok geniş, görüyorsunuz. Benim çocuğum da yalnız ay burdan benden çalışıp traş ediyoruz, <gülüyor> ağacın içinde. Merhabalar. <gülüyor> Ohri'deyiz. Burası Ohri ve Ohri. Mimarisiyle müthiş bir güzellik sunuyor Körge'de. Çinlilerin geliştirdiği yöntemin aynısıyla kağıt tamamen doğal, %100 organik kağıt nasıl yapılıyor? Ve efendimize gösterecek. Şimdi... Navidad, doğal, botu. Koy. İşte bakın, bunlar sert ağaçlar. Özellikle meşe ve ceviz ağaçlarının iç tarafından dikilen, yukarıdan aşağıya kesilmiş şekilde. Eee... kısmı yani, kalbi. Gördüğünüz, evet, ağacı kesiliyor ve tamamen doğal su. Burada 17 gün bırakılıyor ve burada evet, eriyor. Şöyle. Ve bu şekli alıyorlar. 17 gün durduktan sonra. 10 meşe devam 70 pamuk ve diğer meşe. Yani %40'u pamuk dahil ediliyor. O da organik bir şey. Diğer geri kalanı da özellikle meşe ağacından. 17 gün burada durduktan sonra onlar birbirleriyle kaynaşıyorlar, eriyorlar. Ve bu yöntemle gelin robota. Ne problem? Voda. Sudorze, katsede. Evet, katse değil. bakın kağıt oluştu. Evet, şimdi kağıdı buradaki şey koyuyor. Bu bambu ağacına da kuruluyor ya da bakın işte bambuya koydu. Men suomera nomerno, oye kas potiskanie. Evet, bu Şimdi e, bu şey, Burada tabii artık bu süzülüyor. Süzüldükten sonra yani iki gün bu şekilde kurutulur. Dışarıda da bırakılıyor ve priozna adı vaka. gün sonra bu halini alıyor. Ne Biraz kalın. Şimdi bu çat bu şekilde oldu. Tabii yamuk, değil mi? Ondan sonra ne yapılıyor? Şurada gördüğünüz preste, Mesela, izinim ee, izinim. 17 saatta şeyde duruyor preste. Hı hı. ve düzleniyor bu kağıt? Hı. Artık hı. iyice A4 şekline alıyor. Hı. Ardından ne oluyor? Tabii kuru kağıt bir baskıya matkuya giriyor. O da hemen arkadaki makinele gösterecek hı. O Gutenberg yaptı. Orijinali bir tanesi Almanya'da, bir tanesi de İspanya'da bulunan kopyasıdır. Kopyasıdır. Burada nasıl bir şey yapmıyorum Bu da Gutenbergova <gülüyor> bu klişe model. Markalı. Kal. Se fikcira stavame Evet, tiyata. Evet, ona kalıp, kağıt kültürün temel unsurudur ama biz maalesef onu en iyi şekilde değerlendiremiyoruz. Bir sekamız var, yok oldu, gitti. Burası Ohri ve Ohri'de kağıdın nasıl yapıldığını öğrendik. Evet. Sizlerde satın aldığınız baskılardan evet, evet. neler söylersiniz? Ee, gerçekten çok şaşırdım. Binlerce yıl önce, 2000 yıl önce yaklaşıp Çinlerin e, bulmuş olduğu yöntemler burada gözlerimize şahit olduk. 2000 yıllık bir maceraya biz burada şahit olduk. Ciddi bir e, duygu şey içerisindeyiz şu anda. Teşekkür evet. ediyoruz evet. kardeşim. Sağ olun, mi? çok teşekkür teşekkürler. teşekkürler. Sizde satın aldınız, hemen. İyi günler. Ohril şehrinin e, bir temsili resmi, ceviz e, çerçeve içerisinde. Ee, çok da uygun bir fiyata. Gelenlere herkese tavsiye ediyoruz. Pek kolay gelsin. Sağ evet. Kağıt burada yapılıyor. Vay. Ve orijinal şekilde Teşekkür nasıl var. yapıldığını kağıdın burada gördük. Burada da baskının yapıldığını ve burada bu sanatın nasıl yaşadığını şahitlik yaptık. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür, Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Alo. Mutluluklar. Mutluluklar. Türkiye selam. <gülüyor> <gülüyor> ya. şey mi? şey Bir Antik tiyatro. aynı zamanda da arena. Arkadakı mı? <gülüyor> bir yer ve özellikle en altta Bakın karşıdaki kilise karşıda <gülüyor> <gülüyor> okay. gördüğünüz olan Bak görüyor musunuz? Bakın bizim var mı? Arabesek <Sessizlik> su var. Arabesek su var. Arabesek su var mı? Dört tane tane. Dört tane. Evet. Bir parası. Bir parası. Yüz de bir yerdim arası. Dört mi? Yüz de. Yüz tane bir buçuk çok fazla. Çok fazla. Kesinlikle ise, kesinlikle kesinlikle bu tespitle esas durumumuzu Bu alttaki bu etrafında yapacağımız turun, <gülüyor> Bunları da yapacağız böyle elim doğru mu? Zafer için Avrupa Federasyonu için şimdi. Bu da alacaklar. Ne yapacaksın? Hayır, saray. Senin bir parası. şöyle alıyor mu az da Ohli Gölü. Ohli Gölü dünyanın en temiz göllerinden birisi. Özellikle UNESCO tarafından da korun altına alınan gölde çıkar. çok özel balık. Eee o balık ııı e, Türkiye'deki ala balıklara benzer bir balık sürü. Ama biz Ohli Gölü'nüz sizlere parfüm yoktur. Kaptanlığa beraber Merhaba. Merhaba. Evet. Şöyle. Ohli Gölü'nde kaptanlık yapmak da varmış. Değerli birçok yerde kaptanlık yaptık. Ama Ohri Gölü bizim için çok ayrı anlam ifade ediyor. 92 yılında ilk kez buraya gelmiştik. Uluslararası 31. Balkan Ülkerleri Festivali için. Şimdi Ohri Gölü'nün içerisinde şöyle kaptanımızla tur atıyoruz bizi. Vasko. Vasko. Vasko. Evet. Hadi Yoğun turist Gözlük, çeken Gözlük. He, Ya yoğun, yoğun turist çeken bir bölge Ohri gölü e, e, Balkanlardaki e, Avrupa'da en derin göllerden bir tanesi ve Nadir e, balıkların bulunduğu bir göl Kırmızı benekli balığı e, Sadece burada ee, yaşadığını biliyoruz. Bir de, bir de Baykal bölümünde. Yani Baykal biliyorsunuz. Baykal gölü dışında burada e, kırmızı benetli balık e, yaşamakları. İngiltere ee, Kraliçesinin balığının burada gittiğini biliyor musunuz? Evet. evet. evet. Adantör var. Yani adantör diye sadece adantörle gidiyorlar bu dönemde. Evet, şu parkanın adantörü adantörü onun buna inanılmaz. Yani, yani, ondan sonra <gülüyor> Bizim masamıza ben girdimiz. <Gülüyor> Zorla çayı getirdik. <Gülüyor> Müthiş bir Makedonya gezisiydi, başkent Üsküp'ten yola çıktık. Temmuz ayının sonları 2015 tarihinden Ohri'ye geldik. Başkent Üsküp'ten Osmanlı eserlerini gezdik. Sonra Kalkandelen, Arabati Baba Tekkesi, Alaca Camii, Mostival üzerinden Ohri Gölü sahilindeki Ohri deniline geldik. Ohri, Osmanlı burayı fethedince görür burayı paralar ve büyük bir yorgunluktan sonra oh derler. İşte oh, ohli adı buradan geldiği de söyleniyor. Biz dediğim ohli gülü üzerinde seyir sefer yaparken oh deyip şöyle bir çayından derin nefes aldık. Doğru mu dostum? Evet. Müthiş yorgunluğumuzda gitti. Karanlısı'ndan soğuklar açabiliyor. Oğuzun